Bugün 3 Şubat 2023 Cuma Venüs günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Boğa burcundaki Uranüs'le uyumlu görünüm yapacak. Güne heyecanlı ve keyifli enerjilerle başlayabiliriz. Sabah saatlerinde daha özgür, spontane davranmamız mümkün. Günlük işlerde de hızlı ve pratik çözümler bulabiliriz. Ay öğle saatlerinden itibaren Oğlak burcundaki Merkür'le karşıt açıda olacak. Zihinsel enerjimiz ve iletişim trafiği artabilir. Ancak iş, kariyer ve genel sorumluluk alanlarında ciddi düşüncelerle duygularımız arasında bazı çatışmalar oluşabilir. Duygu ve düşüncelerimizi dengelemekte zorlanabiliriz. Geleceğe dair karamsar düşünceler, endişe ve melankoli oluşturabilir. Akşam saatlerinde ise ay, balık burcundaki Neptünle üçgen görünümde olacak. Duygularımızın ve sezgilerimizin güçleneceği gece saatlerinde ruhsal çalışmalar ve maneviyata zaman ayırabiliriz. İlham akışının da artmasıyla sanatsal faaliyetlerle ilgilenebiliriz. İçe yönelişler ve tefekkür gece saatlerinde faydalı olabilir. Uykumuz derinleşirken mesaj içerikli rüyalarda görebiliriz.